Roblox Erser'ine hoşgeldiniz. geldiniz. Burada da Fall Damage kodlayacağız. Karakter yüksek bir yerden düşünce canı azalacak. Mesela buradan düşünce canı azaldı. %50'ye düştü. Çok yüksek bir yerden düşünce de ölecek. Bu şekilde. Şimdi önceden yazdığım kodu sereyim Server Script Service'e koydum ben scriptimizi. Adını yine Baran Damage yapayım. Şimdi öncelikle Game Get Service, biraz yakınlaştırayım. oyunculara bağlandık. Layer Edit event ile fonksiyonu çalıştıracağız. Fonksiyon, yani oyuna yeni bir oyuncu girince bu fonksiyon çalışacak. Parametremizde yeni oyuncu olsun. Oyuna giren yeni oyuncumuzun e, karakteri oyuna girince fonksiyon çalışsın. Karakter Edit. function bu da yeni karakter olsun tamdır oyun'a yeni biri girince ve onun yeni karakteri onun yeni karakteri değil de onun karakteri oyun'a girince fonksiyon çalışacak şimdi değişken atayalım ERP olarak community root part eşittir yeni karakter wait for child part yani humanitarian part adlı bir objeyi bulana kadar beklesin. Bulunca da devam etsin koda. O yüzden wait for child kullandım. Çünkü birden yüklenemeyebiliyor humanitarian part veya humanoid gibi objeler. O da hum diyeyim. Yeni karakter wait for child humanoid Tamdır. Onlara bağlandık. Şimdi de baslangis diye bir değişken daha yapalım. Buna bir değer atamamıza gerek yok, böyle kalsın. Çünkü sonradan bir değer atacağız. Şimdi bu arada değişkenleri illa böyle eşittir de değer atamamıza gerek yok. Böyle de yapabiliriz. Yani Nil olarak sayılıyor bu da şimdi erp yok Hum oyuncu zıpladığında yani free falling yaptığında aslında o jumping oluyor ama free falling diye bir event var humanoid'te bu olunca fonksiyon çalışsın yani oyuncu bir yerden düşünce Parametremiz, durum olacak. Şimdi size şunu söyleyeyim, print durum diyeyim. Yine girelim. Bu durum parametresi ne işe yarıyor? Neden onu yazdım? Şöyle Biteyim oyuncu zıpladığında true, yere düştüğünde false olacak. Bu şekilde Zıpladı true, yere düştüğünde false. Neden ilk? İki defa True, False dedi çünkü iyi yerde karakter sekiyor. Bu şekilde. Yani karakter True olurken başlangıcın pozisyonunu alacağız. False olunca da baslangıçla şu anki ee, Humanity Root Part'ın pozisyonunu birbirinden çıkaracağız. Aradaki mesafe de can azalacak. Şimdi silelim. Yani kapatalım. If durum den eğer durum true ise daha yere düşmemiş ise yeni zıpladığında Baslangic Baslangiz eşittir ERP position bunun pozisyonun y'sini alacak ee, yani yüksekliğini alacak bu kadar da else if durum nat durum diyelim. Değilse ve e, başlangıcın bir değeri var ise önceden atayacağız çünkü bu bir değeri var ise e, ne yapacak? Şöyle yapalım. Yine bir değişken mesafe diyelim buna eşittir. E, Başlangiz eksi yok böyle değil hrp position y eksi Aslında, tam tersi de oldu bilir şimdi tutumunu e, ikisini çıkaracak ardından if mesafe 5 stat'tan büyükse Whom. Um, Yield. Ee, karakterin canı eşittir. Tekrardan. Kendi canın eksi. Hesafe. Çarpı 2. Çarpı 2 demezsek çok az can gidecek. Çarpı 2 diyelim. Onu siz ayarlarsınız. Ee, yani karakterin düştüğü yükseklik 5 stat ise can azalacak. 5 statın 6 ise azalmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Şimdi deneyelim. Yüksek olmayan bir yerden düşelim. Bir şey olmadı. Yüksek bir yerden düşelim. Ne bir şey olmadı. Tam tersi olacak çünkü. Eksi burası oluyor çünkü. Baştan eksi ERP position Y. Yeah. Şu anki pozisyon da bu oluyor. Yani yere düştükten sonraki pozisyon. Şimdi. Atlayalım. Evet. Canı azaldı. Yüksek olmayan bir yerden atlayalım. Canı azalmayacak. Çok yüksek bir yerden atlayalım. Öldü. Siz bu yüksekliği kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Mesela 20 stat. Yani 20 statın altında düşerse hiçbir şey olmayacak. 20 statın üstünde düşerse de canı e, düştüğü mesafeye göre azalacak. Mesela burası 20 stat ediyor mudur? Ediyordur. Evet. Hiçbir şey olmadı. Az önceki e, 5 stat da buradan düşedim. Canım giderdi. Buradan düşelim. Evet canım gitti. Şöyle atlayalım. Bir şey olmadı. Bu da böyle bir videoydu. Kodu açıklamaya bırakacağım. Daha düzenli bir şekilde yazıp bırakacağım. Öyle değil. Ve videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. İşinize yaradıysa e, beğenebilirsiniz videoyu. Sorularınızı da yorum kısmına sorun. E, Düzgün soruları cevaplayacağım. Hadi hepinize iyi oyunlar.